Umudum yok ki benim Güvenmiyorum kimseye Yıllarımı harcadım Şimdi dönme artık bana Sen olsun yıkıp gider Bu şehri dönme bana Sen geliyordun hayatıma Koşarak aramadım Yoruldum kalbimden Sorun neydi bilemedim Solunları çözemedim, çözüm yok ki bir bilsen İçimdeki halsızken, karanlık gidiyor gönlümden İçimdeki evsizken, karanlık gidiyor gönlümden İnsanları çözmek için verdiğim o savaşları Bıraktım bak artık, yaktım bütün anıları Gözlerimle kan oldu, yaşlarımsa tükendi Kaç sigara sönmüştü burada tıkanmışız ciğerlerim Her ne kadar sevsem de duygusal şarkılar Alacı bir an oldu yazdığım bakışlar Yazıyorum boş sayfalara içimdeki bakışlar Sorunları çözemedim çözüm yok ki bir bilsen Sabıka dolu sayfalar, savcı ise adımı kalalar, saçma sapan kulallar, ağzımdaki sakızlar, her ne kadar sevsem de duygusal şarkılar, yazıyorum boş sayfalara içimdeki umuttur, yoruldum kalbimden, sorun neydi bilemedim, solunları çözemedim, çözüm yok ki bir bilsen, içimdeki halsızken,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 Yaktım bütün anıları Gözlerimle kan oldu Yaşlarımsa tükendi Kat sigara sönmüştü da tıkanmışı Ceğerlerim Her ne kadar sevsem de duygusal şarkılar Alacı bir lan oldu Yazdığım bakışlar Yazıyorum bu sayfalara içimdeki bakışlar Sorunları çözemedim Çözüm yok ki bir bilsen Sabık olur sayfalar Savcısı adımı kalalar, Saçma sapan kurallar Ağzımdaki sakızlar, her ne kadar sevsem de duygusal şarkılar. Yazıyorum bu sayfalara içimdeki umutlar.